Bu aralarda dolaşıyoruz veya uçarken görüyoruz. İnsansız hava araçları, örneğin Hürkuş Eğitim Uçağı, Hürjet Eğitim Uçağı, Milli Muharip Uçak, Atak Helikopterleri. Bunları biz dışarı kim yaptı, ne yaptı diye dışına baktığımız zaman TUSAŞ. Ama asıl bu hava araçlarını bugünlere getiren iç sistemler ve bu iç sistemlerin de önemli bir kısmı yurt dışından alırken yavaş yavaş milli kaynaklar, milli teknolojiler bu sistemlere etki etmeye başlıyor ve Türk şirketleri de üretime başladı. İşte onlardan biri de Pavesis. Şimdi bu fuarda neler yapıyor? Hangi projelerle çalışıyor? Beraber bakacağız ama önce sizi bir tanıyalım isterseniz. Merhabalar. İsmim Mehmet Biver. Pavesis'te donanım tasarım müdür güç sistemlerinden sorumlu donanım tasarım olarak çalışıyorum. Ee... Pavelsis de aslında anlattığınız gibi platformların alt sistemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu platformlara ürünler sağlıyoruz. Ve bu platformların daha iyi olması için daha yerli imkanlarla geliştirilmiş ve dış azaltılmış şekilde uçabilmeleri için ve işlevsel operasyonel olabilmeleri için ürünler gerçekleştiriyoruz. Genelde ürün aslında Pavelsys daha çok amiyonik alanda kendini fokuslamış bir ürün. Şirket. şirket ve e, biz de bu e, kapsamda belli ürünler gerçekleştiriyoruz. E, bu e... Ürünlerin aslında temel olarak ürünlerimiz kontrol sistemlerinde, uçaklarda kullanılan kontrol sistemlerine yönelik ürünler oluyor. Güç sistemlerine yönelik ürünlerimiz var ve aslında kullanılan uçakta kullanılan diğer elleri diye tabir ettiğimiz ünitelerin birbirleriyle haberleşmesi için gerekli ürünleri de gerçekleştiriyoruz. Örnek olarak... Verim... Tabii bu arada ürünlere de yavaş yavaş bakalım. Tabii biz dışarıdan baktığımız zaman dışına bir soketin evet. olduğu kutular evet. görüyoruz ama evet. bunlar herhalde çok akıllı kutular evet neler yapıyorsunuz? Biraz böyle bir sistemleri basit basit bize tanıtabilirseniz en azından Tabii. izleyicilerimiz de Pavelsis neler yapıyor onları görmüş olur. Tabii ki. E, bu aslında gördüğünüz sistemler güç sistemlerine yönelik e, ürünlerimiz. Burada aslında biz de e, havacattaki... güç sistemi derken güç aviyonikler sistemlerden... çalışıyor içeride. Bir elektrik evet. gücü lazım. Buna onlara mı evet. destek sağlıyor? Evet. Aslında e, ürün e, bu ürünler e, insansız ve insanlı hava araçlarına yönelik e, insansız ve insanlı hava araçlarının içerisinde kullanılan ürünlerin güçlerini sağlıyor, güç dağıtımını sağlıyor. Bu da güç dağıtımını sağlarken korunmaları ve e, bunlarla alakalı bir monitoring e, dataların e, gözlemlenmesiyle alakalı bütün dataları bir ana bilgisayara raporla, raporlamak üzere e, çalışıyorlar. Ve biz de yani hem e, havacılıktaki gelişmeleri takip ederek ürünleri kullanıyoruz. E, uçaklar için gerçekleştiriyoruz, e, üretiyoruz. Bu ürünler e, Milli Muharip Uçak'ta kullanılmak üzere tarafımızdan tasarlanıyor. Yani Milli Muharip uçağın mesela hangi aviyoniklerini bu gördüğümüz sistemler mi güç ünitesi olarak besleyecek? Evet, aslında Milli Muharip Uçak'ta kullanılan bütün yüklerin, bütün aviyoniklerin e, güçlerini biz burada e, dağıtacağız. Ve bu dağıtımı gerçekleştirirken dediğim gibi korumalarımızı ve bütün fonksiyonelliğimizi orada sağlayacağız. E, ürünler güç e, sistemi olduğu için yani uçak uçağın güç sistemi sorumluluğumuz olduğu için çok büyük ve kritik rol oynuyor. O yüzden de bazı havacılığa özel bazı parametreleri de gözetmemiz gerekiyor. Bunlara da tecrübelerimiz de bu konuda yüksek olduğu için bu ürünlerimizin de daha robust ve reliable bir şekilde çalışmasını bekliyoruz şu anda uçaklarda. Ona yönelik bizim de çözümlerimiz ürünlerimiz, var. çözümlerimiz var. Şöyle devam edelim isterseniz dolaşalım. Uçuş, kontrol, Uçuş sistemi. kontrol sistemlerimiz yapıyoruz. Bunlar yine daha küçük şeyler için daha küçük UAV'ler için tasarlanıyor ürünler hem güç dağıtımlarını yani ürün, e, bu ürünler insansız hava araçlarının içerisindeki e, bütün e, yine sensörleri vesaireleri besleyerek hem de oradan dataları toplayıp aynı zamanda dataları da göndererek. Yani hem, hem enerji falan. veriyor hem de dataları alarak yerdeki merkeze e, canlı olarak takip ediyorsunuz. Bir Aynen sistemde öyle. arıza var mı? Ne Aynen oluyor? Öyle. Fazla mı? Akım mı gidiyor? Çalışıyor evet. mu? Çalışmıyor mu? Aynen öyle. Yani hem insansız sistemler için hem de insansız sistemler için bunları üretiyoruz ama küçük ve kompak bu bilgisayarlar e, daha ufak e, ürünler için Özellikle TUSA'nın geliştirdiği şimşek ve supersonik gibi insan sava araçları için geliştiriliyor. Bunlar da yine onlar da kullanılacak. Bunu Buyurun. Ben. İşte gördüğünüz böyle bir kutu diyoruz ama bu kutu örneğin süpersonik ses hızının üzerine çıkacak bir hedef uçakta saatte irtifasına göre değişiyor. Nereden baksan 1200 kilometreden fazla bir hızla çalışırken 10.000 metrede çıktığınız zaman -57 santigrat derece var ve bu hedef uçak kaçınmalar yapacak. Belki 15G 20G bilmiyorum limitlerini evet. o kadar yükün altında, süratin altında, soğuk hava şartında yere indiği zaman da belki 45-50 derece olacak. Bu sistemin başarıyla her şartta elektriğini vermesi ve çalıştırması gerekiyor. Gerçekten iyi. bir kutu gibi görüyorsunuz ama arkasındaki mühendisliği ben tahmin bile edemiyorum. Devam edelim burada görmüş olduğumuz aslında sistem? Bizim, bizim göz bebeği ürünlerimizden. Çünkü ülkemizde şu anda 1553 standartı, military bir standart ve hem eski uçaklarda kullanılıyor hem de yeni UAV'lerde de tasarım olarak kullanılıyor. Biz bu ürünü, bütün cihazlarımızda bu haberleşme sistemini kullanıyoruz. Bu haberleşme sistemi ne yapıyor? Uçakların içerisindeki aslında bütün ünitelerin, bütün komponentlerin haberleşmesi için ana bilgisayara mesajlar gönderiyorlar haberleşmek için ve ana kullandıkları haberleşme sistemleri de kendi dillerine 3 adını veriyoruz. Ve bu e, dili de Bir dakika şimdi 1553'ün bizim tarafımızda bir şey var mı yoksa askeri anlamda 1553 diyoruz? E, bu aslında protokolün adı. Yani bir e, USB Ethernet gibi bir e, ismi var aslında. Bu şekilde basit anlatım yapabiliriz. E, bunun e, test sistemleri ve aslında e, dünyada da e, bunların geliştirmesi, ürünler entegre edilmesi için belli sistemler kullanılıyor ve aslında bir kısmında bunları dışa bağımlı. Biz bu dışa bağımlılığı e, azaltmak adına bir e, IP core geliştirdik. Bunu da bir aslında çift içine gömdük ve ürünlerimizde de bunları kullanıyoruz. Bu sayede de belli aslında noktalarda dışa bağımlılığı azaltmayı hedefledik. Bunu geliştirdikten sonra software tarafını geliştirdikten sonra da bir test sistemi geliştirdik. Aslında bu test sistemi eee savunma sanayindeki işte roketle alakalı, havacılıkla alakalı, yer sistemleriyle alakalı çalışan bütün e, havacılık, ya bütün savunma e, savunma sanayi ürünleri ve firmalarının kullandığı bir e, test sistemleri. Bunları yurt, dışı, yurt dışından yüksek e, fiyatlarla global firmalardan alınabilen ürünlerdi. Lafınızı hemen burada kesiyorum. Tamam global ürünler ama öyle sat, satalım dediği zaman da gün geliyor bize bu kutuyu verilmediği zaman da bu hava aracını e, uçuramıyorsunuz. Ambarga ambar diyoruz. Ambarga yok diyor, yok diyor üretemiyoruz diyor. Şu oluyor. Evet. E, Sizlerin biraz iç sesi olayım bunlarla ilgili. <gülüyor> e, epey bu konularla ilgili sıkıntılar var. Zaten savunma sektörünün en büyük sıkıntılarından biri bu. Amaç sistemlerin millileştirilmesi. Sonra da millileştirince diyorlar ki yarı fiyatına verelim diyorlar mı? <gülüyor> o tarafı tam e, ben bir yorum yapmayayım ama e, dediğim gibi ben yani... yani o gülüşünüzden anladım sizi. <gülüyor> o Bir sürü olayda biz haberleştiriyoruz zaten. Onu. Doğru. Doğru. E, yani bu, bu konuda bizim e, geliştirdiğimiz bu ürün aslında test sistemi olarak şu anda evet. laboratuvar çalışıyor. TUSAŞ'ın laboratuvarlarında ve bir mesleği için aslında kullandığı bütün savunma sanayi firmalarında neredeyse artık vermeye başladık ve görüşmelerimiz devam ediyor çoğuyla. Dediğimiz gibi dışa bağımlılığı yüksek anlamda artı, azaltan bir ürün ve şu anda Türkiye'de de ilk bir test sistemi olarak geliştirilen ilk ürün yerini olarak yerini aldı savunma sanayinde. Çok güzel devam edelim buradan. Valla ürünleriniz bitmiyor açıkçası. <gülüyor> Bu nedir? Ben şeylerde F-16'nın klasik kokpitinde hemen evet. head-up'un altında bunu görüyorum. Evet. Biraz da bunu anlatır mısınız lütfen? Tabii aslında F-16 pilotlarının çok aşina olduğu, F-16'ların da kokpitlerinde direkt yüzen bir ürün. Ama F-16'lar da genelde bu ürünün number kısmıyla yani tuşların olduğu kısımda ekran kısmı ayrı olarak yer alıyor. Biz bunları bu üründe tabii TUSAŞ'ın ve HÜRKUŞ'un ihtiyaçlarına birlikte... Bu HÜRJET'le HÜRKUŞ da kullanılıyor. Evet. Şu anda HÜRJET'e biz bunu teslim edeceğiz ve HÜRJET'le yer alacak. Pilotların direkt kullandığı ve e, askeri standartlara göre pilotun el e, ölçülerine göre tasarlanmış bir ürün. E, buradan pilotlar farklı görev e, bilgilerini girerek ya da alarak e, farklı frekanslarla haberleşmeleri için de e, ayarlamalarını yaparak kullanıyor olacaklar. Bu da yine bizim aviyonik e, anlamda e, sıkıntı yaşanan ama bizim de e, Güzel şekilde çözdüğümüz bir ürünlerden, göz bir ürünlerimizden bir tanesi. Ne güzel, ne İnşallah görevlerini yapacak e, Sarda'da. Devam edelim. Burada da bir servo motorumuz var. E, bu servo motorda da yine e, bizim e, Aviyaniye özel geliştirdiğimiz bir Çok ürün. Çok özür dilerim. Servo motor diyorsunuz. Servo, İHA'da, uçakta neyi kumanda ediyor? Biraz izleyicilerimize anlatın da Tabii. servo deyince başka bir şeyler anlamasınlar. Tabii. E, bu ürün aslında e, Ankara ve, ve Aksungur'da kullanılıyor. Ankarada ve Aksungur'da pilotun sola ya da sağa dönmesi için gerekli olan flip-flop dediğimiz ürünler kanatçıklarını hareket ettiren hareket, hareket ettiren sistem aslında o, o tarafta kullanılıyor ve biz de bunun bütün elektronik altyapısını ve e, aviyonik altyapısını sağlıyoruz e, TUSAŞ'a e, burada da küçük bir e, demo e, gerçekleştirdik aslında hem de ürünlerin birbiriyle alakalı haberleşmelerini vesairelerini görebilmek üzere bir e, demo gerçekleştirdik buradaki kullanılan bütün aslında komponentler askeri özellikle e, olan e, komponentler ve bunların ben şöyle geçeyim kamera daha yakından çekmeye başlasın yani yani pilot kolunuzla şey, parmağınızla kumandasını verdiği zaman gördüğünüz gibi servolar hareket etmeye başlıyor evet. ve bunu bir tekrar yapalım size zahmet. Et. Gördüğünüz üzere bu havadaki e, bağlantı, motorun çalışması, yerden verilen kumandalar bütün hepsinde Pavel imzası var desek yanlış olmaz herhalde. Evet biz de burada portföyümüzü artırmaya çalışıyoruz her yerde olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince çünkü bu konularda tecrübeli bir ekibiz ve bu tecbirimizde savunma saniye ve ülkemizin gelişimiyle alakalı aktarmak istiyoruz. Buradaki demo aslında uçakta direkt kullanılan bir yöntem değil. Biz burada biraz daha bu çalışmalarını birbirine bağlamak ve demo yapmak üzere birbirine ekledik. Yoksa bunların kontrolleri tabii ki ana bilgisayarlardan ve pilotun komutları ile oluyor. Buradaki biraz daha demo üzerine gösterim üzerine. Ama yaptık. ne olduğunu bize anlatması açısından bence Aynen başarılı. Öyle. Amacımız da oydu zaten. Devam tamam. edelim lütfen. Tabii. Burada yine bir uçuş bilgisayarı görüyoruz. Bu bilgi, bu ürünün içerisinde aslında bu Şimşek'te kullanılan bir uçuş bilgisayarı, bu ürünün içerisinde bir ufak bir bilgisayar var diyebiliriz. Bizim bu ürün Şimşek Uçuş, şimşek insan sava aracının hedef uçağının içerisinde kullanılıyor. Ve onun içerisindeki bütün haberleşmeleri, bütün ihtiyaç olan diğer sensörlerin işte görev icabı ne gerekiyorsa bütün şeyleri sağlamak üzere geliştirdiğimiz bir ürün. İçerisinde çok fazla özellik var. Teknik anlamda da çok şeyi kompak bir şekilde sağladığımız bir ürün. Bu da yine gözlü bebeklerimizden ve şu anda şimşeğe veriyoruz ve uçuyor. İnşallah daha iyi yerlerde de göreceğiz. Şimşe Şurada şekilde... da bizimle çalış ister misiniz diyor. Evet. Hangi mühendisleri arıyorsunuz? Biraz genç arkadaşlarımıza da buradan bir mesaj verelim. Tabii tasarım firmasıyız ee, malumunuz. E, bizim e, mekanik, e, elektronik, e, sayısal tasarım, yazılım tasarım anlamında aslında e, bütün savunma sahneinde olduğu gibi bizim de ihtiyaçlarımız var. E, ve bu ekip arkadaşlarımızla beraber e, genç e, genç arkadaşlarımızı ve yine tecrübeli ekip arkadaşlarımızla beraber bir ekosisteme katkıda bulmak istiyor, bu, bulunmaya çalışıyoruz. Ve yeni arkadaşların da yani e, tecrübesi ne olursa olsun aramıza katılmaları için biz de arayıştayız. Ee, arkadaşlarımız ilgisini çeken arkadaşlarımız bize gelip e, tanışıp e, dahil olmak üzere bizlere e, istekte bulunuyorlar. Biz de onlarla daha hızlı e, iletişime geçmek için böyle yöntemler uyguluyoruz. Aynı zamanda sosyal medyada da bunları kullanıyoruz. Genç arkadaşlar Pavelsis'in bir google'layın girin <gülüyor> bakalım bir insan kaynaklarında neler var neler yok. Bence genç arkadaşlarımız baksın derim. Devam edelim lütfen. Burada da bir setup hazırlığı yaptık aslında. Burada bizim Ankara'ya verdiğimiz bir ürün. Bu ürün aslında Ankara'nın üzerindeki haberleşme sistemini tamamen yöneten bir ürün. Bir sistem. Burada hem havada hem de yerde aslında Ankara'nın üzerindeki görüntüleri alıp e, pilota göstermek üzere ve pilotun e, verdiği komutları da uçağın görev bilgisayarına, uçan bilgisayarına, beynine vermek üzere bir e, ürünümüz bunu gerçekleştiriyor aslında. Burada da bir demosunu yapmaya çalıştık. Aslında burada havada alınan bir görüntü, yerde çözülüp, yerdeki cihaz tarafından çözülüp, yani pilotun görebileceği şekilde hale gelip, bir data halinden, pilotun görebileceği bir hale gelip, e, Ekrana yansıtılıyor aslında. Burada da yine 1553 test sistemimizi de kullanıyoruz. 1553 test sistemini burada dediğimiz gibi bu haberleşmelerin birbiri arasındaki aynı dili konuşabilmelerini sağlamak üzere bir şeyimiz var. Yani aslında baktığınız zaman bir sistem birden fazla haberleşmeden oluşuyor. Aynı bir topluluk gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve bu dilleri birbirine çevirmesi için de bir çeviriciye ihtiyacımız var. Bir translator'a ihtiyacımız var. Bunu da aslında burada sağlıyoruz ve bu ürünün içerisinde de uçağın içerisinde birbirinin dilini bilmeyen çok fazla e, ekipman var. Bu ekipmanların da birbiriyle konuşabilmeleri aslında bu ürünlerle beraber sağlanıyor. Bu da yine kritik bir ürün e, Anka ve Aksungur için. E, bununla, bu e, ürünlerle aslında uçakta hem yedeklilik, fonksiyonel anlamda yedeklilik, yani yedeklilikten kastımız ne? E, operasyon anında e, ürünlerden bir tanesinin bir hataya düşmesi ya da başka bir, bir, başka bir ünitenin bir hataya düşmesinde herhangi bir bozukluk olmaması adına yedekli bir mekanizmalar kullanılıyor. Biz de burada bunu sağlıyoruz aslında. İşte görüyorsunuz bir uçağın aslında kapaklarını açtığınız zaman içinde kutular kutular kutular bu kutular akıllı kutular içinde mühendislik yazılım gerektiren aslında sinir sistemleri desek e, hava araçların herhalde yanlış olmaz diye Aynen. düşünüyorum. Onların da milli teknolojilerle yerli olarak ülkemizde yapılması içindeki teknolojinin bize ait olması çok çok önem arz ediyor. Aynen. Umarım bir gün fabrikaya geliriz oradaki Aynen. arkadaşlarımızla beraber bunların üretim hatlarını ne yapıyorsunuz Tabii yazılımı nasıl, tasarımı nasıl, bunlara bakma şansımız olur. Çok çok teşekkürler. Sizlere iyi fuarlar diliyorum. Ee, umarım ürünlerinizi ilerleyen tarihte sadece siz tabii Milli Muharip Uçak'a kadar genişletmişsiniz ama evet. başka başka uçaklarla da hava araçlarına da görmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederiz. Biz de bekleriz sizleri, ofisimizde ağırlamak isteriz. Dediğimiz gibi biz Milli Muharip Uçak'a kadar geldik ama hedefimiz global bir vizyonla ilerlemek ve aslında ürünlerimizi hem dünyaya hem de Türkiye'deki ihtiyacı karşıladıktan sonra dünyada da bu ürünleri kullanılmak üzere iletmek yani. Çok teşekkürler, iyi fuarlar. Teşekkür sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.